Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. 22K, 5K'lık oyun girdik arkadaşlar. Kazamız mübarek olsun. Bağlam, ne yapacağız? 250 lira, 375. Bir hangi ses biniyor, de sesler. Oyyyyy Vaaayyy Oyyyy Oyyyy Beş çarpan mı verdi lan onca şeye Yuh anasını satayım yaa Lan 5K'lık oyun lan geçirme bizi Dayı kufana bunundan ses geliyor ya yok böyle bir şey dayı 54 gir abi 5400'de bakalım bahsi yükseltik hadi dayı hadi domal hadi bakalım domal paraları Geçenlerde gördüm ya gibi de Domal bakalım diyor ya Sonra odaya aklıma geldi Domal diyeceksin <gülüyor> ya, 1790 Yarısını aldık verdiğimizi Muzları geldi Üsüm erik erikler gelir Mavileri de attı Süper yerde de o yağmur var Güzel 24 30 çarpan İyi koydu. iyi koydu. 11k. Alıp kaçıyormuşuz Zaman 27k ile girdik zaten. 100x. 100x geldi lan. 100 geldi. Erikler. Erikler lan. Maviler. 100 105x oldu. 164. 16k'dan daha fazla. 17k. 17k'yı domal. Domalıyor şu an sweet bonanza. Hadi abi. Hadi. Niye yeah. ya? 67 lira 31k 50k'a yükselttik daha oyunun başındayız Böyle giderse çok iyi olacak iyi eller vuracağız Çevir şöyle bir bakalım ne gelecek Bir daha maviler geldi lan oyunun içinde gelsene da şöyle seriler bak şimdi bak garbuz e Elmalarla muzları da atla lan anasını satayım oyunda gelmez ha Oyunda gelmezsin hiç, oyunda derken hala oyundayız da. Free Spin satın almada gelmez anasını satayım. Şöyle girelim. Altı... Gir... Bir Girma, girma... Sekiz... Aa, girlik sekiz kayla. Ah, bak şimdi bak, yine tebrikler kazandınız yazacak. Bak kardeş, kazanmadık, satın aldık onu ya. Ananı satayım, kaç? Hadi bakalım, muz muzlar yok mu lan? 12x kaçtı. Kaçan, kaçan ha. Üzümler, karpuzları atar mı? Elmaları attı, karpuzları da atarsın. At, erikleri, muzları da atarsın. Erikleri de at bir de çarpandan Karpuz, hiçbir şey gelmedi O Çarpan da gelmedi anasını satayım ya. 5k. Lan şuraya bir 100k, bir 100x'i 100k para alıyorduk anasını satayım ha. Para bir dakika durmazdım. Kaçar giderdim. Duma derdim. Güzel, güzel. Yani 8k'ya 6k aldık aşağı yukarı. Alalım bir tık. Tamam, tom tom tom tom tom tom deniyor bakalım yeter kalk. Bir şuraya biraz. 42K. 27K ile girdik. 50'ye çıktık. Şimdi 42'deyiz. Daha iyi. Hadi bakalım. Kim kimi domaltacak? Hadi. Hadi daha iyi. Hadi daha iyi. Atmadı yalan lan. Şu mavileri de atsa 2K'ya çıkacak o para. Atmadı. erikler çok güzel. Üzümler. üzümler ona ya lan. Atmadı üzümleri de lan. Vay kardeş yallah. Hadi oğlum ya. Ananı satayım. Şeyle veriyor la, Alırken kürekle verirken damla damla. Biz ona donhal diyorduk. Şimdi o bize donhal 50x. 50x 68x. 50x gidiyor lan. Erikleri de at. Erikleri atacak. Hoş gibi bir şey kalmadı anasını satayım. 68 71x. 71x. Domaal dedi. Sensational. Domaal. Bir dayı... Bir dayı... Ali dayı... Yok... Yirmi bir Hadi lan. spin. Ay. Ay. Hadi lan. At şuradan Hiçbir şey gelmedi. 11'den 192. 22K. 15 virüs spin. Domal. Hadi abi. 22K aldık. Son 64K. 22K lan 27K'dan 64K'ya geldik. Burada bırakabiliriz ama devam edeceğiz dayı. Devam edeceğiz. Daha domal diyeceğiz. Daha çok domaltacağız oyunu. Hadi abi. Hadi abi. Bir, bir tık. Bir tık. Neyse devam et aynısından. 7K güzel. Güzel 22K verdi. Yine devamı yine verebilir. Hadi bakalım. Demete bakalım. Hadi bakalım. Vaa. 210 muzlar geldi. Erikler gelmedi mi lan? Ona 2, 4, 6 7 de bırakmış şerefsiz ya. 210 Hadi abi. Hadi dayı. Aha yine baştı. Hadi Kaçan kaçana ya. Oğlum lan. 29x lan. Vay satayım. 29x lan. Yine boş. Lan vermedi. 7 kaya yedi. Ben 700 lira bari vereydin. Utanmaz, arlanmaz. Çık. Çık anasını satayım 10K. Ya herru ya merro. 27K'dan geldik hala 20K karımız var. Al kazanmadık. Satın aldım ulan o parayı. O spinleri hadi bakalım. Muzlar güzel. Üzümleri atar mısın? Attı üzümleri. Maviler ama yerde sadece 10X var. 1150. Lira. 10 da yerini aldık abi. O %14'ünü yalan olmaz. Boş geçti. Hadi. Muzlar, muzlar. Çok güzel ama eşleşecek bir şey yok. Yerde 14x. 350 lira para. Hadi bakalım demete kalın. İyi para gömçürmemiz lazım ya. 160 lira. 10k'ya verme bunu ya. Ya bu ayıp yani ya. 100x. 100 tane şeker. 14 tane şeker 100x. Gidiyor. Gidiyor. Lan üzümler. At, at bir şeyler daha bak bin lira 41 bin lira niye ot 300 da şeyden geldi şekerlerden geldi Hadi lan karpuzlar üzümler erikleri ya da mavileri maviler geldi 15x var muzlar, muzlar gelmedi 27x de buradan 27x de buradan lan bir dakika daha durmam bir dakika daha durmam oyun bitsin kaçıyoruz arkadaşlar yoksa alır bizden bize bize domal der lan hadi 295 maviler 10x Ananı satayım 2950'de orda. Gidiyor lan. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Artı 5 spin. Artı 5. Onu hiç görmedim anasını satayım. Karpuzlar. 5 çarpan var. 5 başka eşleşecek yok. 8 tane daha bir spinimiz var anasını satayım. Şimdi var ya böyle kalbim küyü tatıyor. Kalbim domal diyor. <gülüyor> Kaçacağız kardeşler. mı kaçıyoruz. Hiç durmuyoruz. Oyun biter biter kaçıyoruz. Ne kadar para edecek? 100, 100 K'nın üzerindeki maviler geldi bu arada 6x var yerde 395, 2x 370 de oradan Süper Domal diyoruz oyuna Maviler geldi, maviler Eşleşecek mi yok Ananı satayım, içeyim kim geçiyor Kalbim kötü ki tahta Maviler yine geldi, maviler yine geldi Ne oluyor lan? Lan oğlum adam akıllı bir x sana şuraya bana adam akıllı bir x atar. Erikler geldi. Muzları da atar mı? Atmadı. 10x. 800 lira. Ne verse yağıyor şu an. Şu an ne verse? <gülüyor> 75 x. Kaçtı lan 75 x. Ananı ısıtayım ya. Ananı satayım. 108k yaptık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir dakika daha durmam yoksa harcarız bu parayı.